Her sevdiğin şeyi yediğinde siyah nokta oluşur mu diye yaşadığın o kaygının karşıtıyız. Çünkü biz siyah nokta karşıtıyız. Siyah noktaların yeni çıkmış olabilir ama biz yeni çıkmadık. 15 yıldır siyah nokta karşıtıyız. Klinik olarak kanıtlanmış formülleriyle Nütrigina senin yanında, cilt problemlerinin karşısında. Nütrigina, dermatologlarla birlikte geliştirildi.